Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün oyuncu bizim hep ee, yeni yapılan Zonguldak ilimizden Boluya doğru bir seferimiz olacak şöyle haritamızı göstermek istiyorum size şu an Zonguldak Otogar'dayız Zonguldak Otogar'dan çıkacağız ee, gerede üzerinden Bolu Otogar'a kadar bir seferimiz olacak ben şu an haritada Görev aldığım için burada bayrak olarak çıktı. Şu an oyun olarak hani 1. 43 versiyonundayız. 1. 43'te bir 43 versiyonudur. 143'te birçok ikon hani hani yeri değişti ya da yeni şekiller geldi. Bunları tek tek seçebiliyorsunuz, istediğinize haritadan bulup kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz tümünü seçebiliyorsunuz. Bu şekilde değişik bir sistem geldi. Bundan dolayı 142 ve önceki versiyonlarda ee, çalışan haritalarımız çalışmıyor. Artı bir yenilik de şu an altımda bulunan otobüs. Ee, gördüğünüz üzere altımda Travego e, 16 SHD modeli var. Ye, yeni Travego'nun oyuncu dizi mod ekibinin e, bu hafta piyasaya ücretsiz olarak sunmuş olduğu otobüs modumuz benim altımda. Şu an için Kamil Koç modelimiz var. Evet şöyle kabinize geçerek e, sizi Peran'a e doğru alacağım. perondan da yolcularımızı alıp ona göre bol istikametine doğru devam edeceğiz. Otogara girmeden önce bir sağdan şöyle göstermek istiyorum. Zonguldak 100. Yıl Terminali. Tam dağın arka dağın eteğinde olan bir otogar. İnternette bu otogarın çok fazla videosu yok. O yüzden hani Seçebildiğimiz kadar ee, Şöyle Zonguldak'taki diğer Şeylerimizi de göstereyim size görevlerimizi Ben şu an benim görevim seçili bol olarak Bakın Hatay, Edirne Kocaeli, Konya, Amasya Düzce ve Geride böyle hani küçük ilçeler de ilçeleri de artık hani oralara Tek tük ya, ufak otogarlar yapacağız Hani mümkün olduğunca seçenekleri Çoğaltmaya çalışıyoruz Geride otogardan belki geçersek önünden size gösteririm. Gerçekten çok hoş. Şimdi peronumuza doğru gideceğiz. Peronumuz baktınız. Numaralandırılmış bir şey. Numaralandırılmış bir şekilde. Ee, bakın görev orada bizi çağırıyor. Üzerimde ışığı yanıyor. Hemen perona doğru yaklaşıp yolcularımızı alalım. Yanlış perona giriyorduk. Evet, perona geldik. Şöyle size göstereyim. T tuşuna bastığınızda hani oyundaki dorsamada olarak e, yolcularımız binecekler. Şöyle hemen basalım. Oyuncu mod logolu e, yolcu dorselerimiz hazır. Bu şekilde bir zemin yaptık. Biraz değişik olsun diye. Kapılarımızı kapatıyoruz. Evet, oto arabamız otomatik vites olduğu için geri görüş kameramız çalışıyor. Hani manuel seçenekle kullanan arkadaşlar için e, bu seçenek aktif olmayacak. Sadece e, otomatik destek kullandığımız zaman geri görüş kamerası çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, şimdi perondan çıktık. Bu arada gördüğünüz hani tane peronlar tamamen aktif durumda 8 tane görev 2 tane de görev indirme yeri var bir de otopark alanında şöyle bir daha yandan göstereceğim servis ikonu var servis ve benzin yani yakıt alabiliyorsunuz arkadaşlar çok fazla şehir içinde ekstra dolaşmamanız için 100. yıl otogarına bir de benzin ikonu koyduk. Şimdi artık e, otogardaki fiyatlara düzenlemek için bakın 27 TL önceden esenlerde falan 90 TL hatırlıyorsunuz yani aramızda hani aklıma gelen bir düşünce olarak söylüyorum e, yani diğer illerdeki otogarlara yani 27 TL olan fiyatı büyük şeyleri de 90 TL olarak yani büyük otogarlara bu fiyatı koyacağız. Oyunda biraz otobüs sayısını fazlalaştırdım arkadaşlar. O yüzden önünde hani bol bol otobüs görebiliriz. Bilginiz olsun. Şu an oyun saatiyle 14.34. Bol otogarını size gece halinde göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir e, otogar uygulaması oldu orada da. Biraz şenlendirdik, süsledik. Otogar alanlarımızı e, süslemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, yeni hani böyle oyunda reel olmayan otogarlarımız da olacak. Hani şu an daha henüz girmediğimiz illerimizde e, çok güzel bir otogar uygulama otogarımız var. Böyle manuel kendimiz yaptık. O Otogar'ı kullanacağız. O da yine 12 peronlu. Onu da çok beğeneceğinizi umuyorum. Gerçekten çok değişik bir Otogar. Biz şimdi Ankara istikametine doğru gidiyoruz. bazı otobüs görecezdik ama daha hiç otobüse denk gelmedik maşallah evet şöyle gösterelim tünellerde fardanız için bir uyarımız var Ve 80 hız sınırı Şu an altımızda bulunan otobüsimiz Travego 16 SHD modelimiz, e, model C'ye ait ama hani model düzenleme, oyun aktarma, konverti, Artin kazancıyan arkadaşına ait. Onuncu biz mod ekibinin gerçekten güzel ve kaliteli modellerinden bir tanesi. Özellikle Artin'e buradan çok teşekkür ediyorum. Otobüs kaplamalarımızı da BB Abdullah Zengin ve Burak Mıkmas arkadaşımıza ait. Kendilerine buradan hepsine tek tek. Teşekkürlerimi sunup e, Saygı ve selamlarımı gönderiyorum Bu modelimizde Otobüs modelimizde bir de e, Metalik kaplaması olarak hani Best One'ın Yakut ve Zümrüt modeli var Aslında hani tek zümrüt olarak çıkıyor Ama hani rengini değiştirerek size e, hani Yakut modelini de Elde edebiliyorsunuz arkadaşlar Bilginiz olsun bu konuda e, Metalik renk kaplamalarında Bilgi amaçlı söylüyorum Kapılar açılmıyor Zaten orada kenarında yazıyor kapıları kullanamıyorsunuz diye. Şu an geride istikametine doğru gidiyoruz arkadaşlar. <Gülüyor> Haritamızın bu bölümünü düzenlemesi de Emirhan arkadaşıma ait. Gerede ve bu şu anki bulunduğumuz kısma kadar olan yolu Emirhan arkadaşımız bizim için düzenledi. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum. kenara size türkülerimizden yine vazgeçilmez türkülerimizden dinletelim hemen dörtlerimizi yakalım Gel seni benden ayırma Gel seni benden ayırma Sen benimsin Ben senin Gel seni Arkadaşlar Karabük'ten geçiyoruz karşıda sağ tarafımızda e, Kardemir Karabük fabrikaları mevcut. Birazdan hani gerede kısmına varacağız oradan e, yolu biraz uzatacağım. Farklı bir noktadan sizi götüreceğim hani sanki tekrar bu tek tarafa geliyormuş gibi. Yeni yapılan yolumuzu göstereceğim. geri doğru yaklaşıyoruz. Yeni köprülerimizden. Da şu harcamızı işaretleyeyim ben. Buradan bu, geride kısmına döneceğiz. Şuradan işaretleyeyim, oradan geri dönelim. Şu an seyrettiğimiz yol bizi hiç otobana çıkamayacak arkadaşlar. Highway'in arkı highway diyorum, öpüldürürüm. Dört ee, divan arka tarafından, d 100 karayolundan borluya gideceğiz. Bakın, şuradan otogarı da gösterelim size. Tam sağımızda kalacak. Şu gördüğünüz alan e, hatta yolcular bekliyor, fark etmişsinizdir. Gere ee, de otogarı, yani öyle küçük bir otogar vardı. Biz oraya. 3-4 TL'lik bir otogar yaptık. geriden içine götürecek arkadaşlar. Aynı zamanda e, Amasya istikameti burası arkadaşlar. Sağ tarafa döndüğünüz zaman Amasya yoluna doğru gideceğiz. Aslında müziği değiştireceğim hatta. Müzik biraz sert geldi. Sıradan çalsın. Arkamda bize çarptı herhalde. Otobüsü... Tam bir kötü yerde da mecbur durdum yani. Yol ortasında. Takip mesafesini korumadı. Arkadan. Bam. Bakın arkadaşlar otogar burası. Daha gidelim içine. kotorapisiyle alışmaktan. Bu arada villa arkadan ikinci kez bana bindirdi. Size şöyle e, geride'deki e, seferde göstermeyeceğim. Trabzon, Antalya, Antep bu hani e, geride'den şu anda gidebileceğimiz. Yani biz tabii ki e, şeyde olduğumuz için seferde olduğumuz için Şöyle size otogarı bir gösterin de. Bir de bak Emirhan bu zemini çok güzel yapmış. Otobüs acayip güzel yaylanıyor burada. Arar bulur muyduğum beyi Beni sahipsiz mezar İnşallah geçebiliriz buradan. Trafik bayağı sağlam akıyor yani. Yani hepsi sağ şeritten geliyor. Biri sol şeritten gelmiyor ya. kadaş ya Hem yol yürür hem arkadan çakıyor ya Diyeceğim böyle ben motosiklet sürdüm bilmiyorum Travego 16 süremedik Arkadaşlar, burası Geredeydi deydi. Gire'de kavşak. Bu sağ tarafta bakın görev alma yerleri. Dorsilerimiz aktif durumda. Tırla oynayan arkadaşlarımız da buralardan e, gelip görev alabilecekler arkadaşlar. E, yeni yaptığımız şeylerde de görevlerimiz, tır görevlerimiz de aktif bilginiz olsun. Bunu da buradan söylemiş olalım. Sadece otobüslerle yaşamıyoruz. Hem otobüsçileri düşünüyoruz, hem tırcıları düşünüyoruz. Şimdi, Zonguldak İstikametine doğru tekrar döneceğim. Bu da diğer yapılan yolumuz. Bartın Mengen yolu. Olsaydım, olsaydım Burası D-100 karı yolu arkadaşlar. Önüm yani buradan otoban yol, yolun sol tarafında kalıyor. Burada ileride de bir kavşak var, oradan dönüp geleceğim. O yüzden görmenizi istiyorum. Google Map'ten baktığımızda burada bir yol çalışması vardı. Bunun da oyunu aktardık. Ya bakın gördünüz değil mi? Yol böyle Zonguldak'a kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir şerit durdu da ikinci şeridi lazım. Otobüs büyük. Hadi biriniz durun artık. Hadi evet, iki şeride durdurduk. Yol yapım tabelalarımızı görüyorsunuz. yarı kırmızı, sarı uyarı ikazlarımız. Burada da bir su patlamış efekti var arkadaşlar. Hani böyle sağa sola fışkırıyor. yan bala vesaire. Gayet güzel. Evet şimdi Bolu doğru oradan gidiyoruz arkadaşlar. D100 karayolundan devam edeceğiz. sartık. Derval ki Arkadaşlar şu an otobun üzerinden geçiyoruz. İstanbul-Ankara otobanı üst tarafımızda. Burada çok güzel bir benzerliğimiz var. Aydınlatması falan gece mükemmel. Emirhan teşekkür ediyorum burada takarsana. Yine bu kasım tamamen Emirhan'a ait. Yavaş yavaş bolaya yaklaşıyoruz arkadaşlar. Karşı tarafta bina süliyetlerini görebilirsiniz. Niye arkadan çarpıyorlar bana bugün ya? Sayın yolcularımız Bol Otogar'a doğru yaklaşıyoruz. Lütfen kimse otobüsle inmesin. Sizlere tekrar bir Bolo dağ zirvesini çıkartacağım. Bol Dağı, Caferus'ta et lokantasına geçeceğiz birlikte. Şu otogar tabelamız biliyorsunuz bizim otogarımızın şeyi akşam aydınlatma olarak yanıyor. Buralarda ne akşam biraz karanlık normalde. Gece bunlar aydınlatma olarak görüyorsunuz. Bolat hoş geldiniz. Bakın şöyle otogarın girişini göstereyim arkadaşlar. Sarı demirlerle. Bir de bunlar gece aydınlatmalar arkadaşlar. Alttan bakın çok hafiften lambalar yanmaya başlamış. Şöyle sol tarafı da göstereyim. Çok güzel böyle bir yerden ışık alıyor. Gerçekten çok tatlı. Şöyle çok güzel bir... Burada iki tane görevimiz çıkıyor, bir tane de indirme yerimiz mevcut. Şöyle iki tane görevimiz burada çıkıyor, indirme yerimiz de yine peron olarak burada. Bu şekilde gelip perona gireceğiz. Kapılarımızı açalım. Kontağımızı kapatalım, müziğimizi de bir kapatalım. Evet şimdi duyuklu diye biraz ara verdik. Şimdi gördüğünüz gibi otogara geldik. <gülüyor> Yolcularımızı da indirelim hazır bekliyorken. <gülüyor> Kendi koç firmamızla. Evet gecikme olarak tabii otomatikman olsun sıkıntı yok. Sağ solu gösterdiğimiz için mecburen ee, o şekilde sıkıntılar mesela şamboldan nereler var bakalım yani Edirne'ye. Şu an iki tane sefer var görünüyor. Ama ben şu an sefer almayacağım. Sizinle birlikte Bolu Dağı'na çıkacağım arkadaşlar. Hikam ve Koç Otobüsümüzün tabelesiyle birlikte gösterelim. Otobüsümüzü de kaydı. Ayağımızı çönden çektik. Hemen kaymaya başladı. Evet, tekrar kontağımızı çalıştıralım. Barlarımızı açık konuma getirelim. Kabinimizi aydınlatmamız da tabii ki var. Her zamanki gibi. Yolcuları bıraktığımıza göre Otogardan ayrılabiliriz arkadaşlar. Otogarın arkasında yine servis var arkadaşlar. Oraya yine bir servis ikonu koyduk. önce biz aydınlatmalı logomuzda gör bakın diğer logomuzda otogar logosu da diğer tarafta yanıyor arkadaşlar firma ismi olarak ve bahsettiğim ışıkla yol aydınlatması ne kadar tatlıdır görüyor musunuz? bol atakaardan bol daha gitmek için ayrılıyoruz Caferusta et lokantasına gideceğiz arkadaşlar ben şöyle sağdan çıkacağım bol merkezi de Bolu dağına doğru gideceğim Böyle bolun arka taraflarından seferimizi gerçekleştiriyoruz. Biraz önce biz gelken buradan otobüs de açıkladık arkadaşlar hatırlarsınız Siz köprünün üzerinden direkt de geçebiliyorsunuz arkadaşlar o yol tabi açık Biz hani yan cepten çıktığımız için mecbur köprünün altından geçeceğiz Bu yol direkt bol'dan çık arkadaşlar. Burada bir yol çalışması var. İleride de bir karşı şeritte polis kontrol noktası var biliyorsunuz. Burada bir radarımız var da hani siz gece olduğu için çok görünmedi tam burada bakın direkler Eğlenme tesisine geldik arkadaşlar. Şöyle bakalım boş yer var mı? Sırın boş gibi oraya girelim. Otobüsleri de kebapçıya gelmedik demeyin arkadaşlar. sos var gözlem var Adana kebaplar her şey var Arkadaşlar ee, daha biraz şey kalabalık ama şöyle bir daha göstermiş oldum Arkadaşlar bu Özcafer usta et mangal açık ve kahvaltı vesaire vesaire Reklam yapmış olmayalım ama her şey burada mevcut arkadaşlar. Birebir model kapamaları yapılmış durumda arkadaşlar. Saati şöyle bir 12 yapayım. Gündüz vakti de şöyle bir görelim Bolu Dağı'nı. Karşı şeritte duran arabalarımız vesaire. Da bol bol Bir de şurada e, Kartonlar hani, Fake polis arabamız var arkadaşlar Sonra geçerken Demin biraz şey yansıyordu Görmek için arkadaşlar Tekrar videoyu başa sardırabilirler Bilginiz olsun Görmek için Evet şöyle Bolu Dağı'nda Et mangalda Travego 16 HD model otobüsümüzle e, seferimiz tamamladık arkadaşlar. E, e, otobüs videomuz yani e, cumartesi günü yayınlanmış olacak. E, bir sonraki yayınlanması diye öngörüm olarak yine gelecek hafta cumartesi olacak saat 15 olarak video saatlerini ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. E, başka aklıma gelen ne var? Oyuncu mod haritası işte son aşamasına geldi artık. Sizler de hani görüyorsunuz hani son zamanlarda hani oldukça yol kat ettik. Özellikle Umut'un sayesinde ve Emir hani emir aramıza tekrar katıldıktan sonra biraz hızlandığımız kendi içimizden bile hani fark ediyoruz. Kendilerine buradan ikisine de sevgi selamlarımı gönderiyorum. Ee, i̇nşallah Aralık ayında hani 1.43 tam bir versiyon çıktı İnşallah Aralık ayında e, Bütün her şey tamamlayabilirsek ilk versiyonu sizlerle paylaşacağız Sizlerde Güzel güzel inşallah oynayacaksınız Bugünlük yayınımız bu kadar arkadaşlar Size kocaman el sağlıyorum Hoşçakalın Kendinize çok çok iyi bakın Haftaya görüşmek üzere otobüsümüzden de inmiş olayım.